İzninizle ilk olarak TFX'e başlamak istiyorum. Orada rolls bildiğiniz üzere bir iş bildiğiniz var. E, Tayyip nasıldı kurmuştu? Orada şu anda son durumuna değinebilir misiniz? Evet, e, şimdi TFX projesi savaş uçağı olarak e, dünyada geliştirilecek ikinci, beşinci nesil savaş uçağı olacak. Dolayısıyla ülkemiz açısından e, çok çok önemli bir proje. Yani bunun önemini ne kadar anlatsam e, yet, yetmez. E, Dolayısıyla bu kadar zor bir teknolojiye sahip olabilmek, e, bu ülkeyi hakikaten bambaşka bir e, e, yere çıkaracaktır. E, biz e, uçağın e, motoru tarafında, e, e, tüm hakları bizim olacak şekilde bir savaş uçağı motoru yapmak üzere yola çıktık. E, burada e, teknoloji kaynağı olarak e, rolls Royce'dan faydalanıyoruz bir ortak şirket kurduk Türkiye'de. Çoğunluk çoğunluk bizde olmak şartıyla bir ortak şirketimiz var. Ve bu şirket olarak tekrar söylüyorum tüm hakları bizim olacak şekilde. 400'e yakın Türk mühendisinin görev alacağı ve işin aslında tasarım ve geliştirme işinin Türkiye'de yapılacağı şekilde bir, bir konseptimiz var. Ve dolayısıyla bu şekilde dediğim gibi tekrar dünyadaki aslında ikinci, beşinci nesil savaş uçağı motorunu e, yapmaya biz. E, e, bu konuda e, SSB ile görüşmelerimiz devam ediyor. E, Teklifimizin son halini sunduk. E, e, şu anda e, açıkçası e, şey bekliyoruz, hani, e, karar bekliyoruz. E, gelmiş olduğumuz nokta budur. Ama dediğim gibi çok kompleks bir proje, çok zor bir proje. Kolay olsa dünyada e, birçok yapan çıkardı. Öyle değil yani gerçekten zor. Ee, o yüzden bu teknoloji seviyesini hani ülkemize kazandırabilirsek e, benim için çok önemli bir mutluluk sebebi olacak kesin e, ülkeme hizmet etmiş olmak adına e, son durumumuz budur. İşte Osman Bey bir de kraliçeli şirketin malımız KTC 3200 ve KTC 250 turbojet hüzme motorları var. E, aslında işte bu sarısı pazarda da ilerici şey, ihtiyaç olan bir hüzme motoru olduğunu. Buradaki son faaliyetler hakkında ne diyelim size hem hem teslimat dönemi hem de ihracat potansiyeliği? E, evet. ee, şimdi öncelikle e, KTC serisi motorlarla ilgili olarak e, söyleyeceğim bir tek şey var. E, biz bu projeye 10 e, senedir çalışıyoruz. 10 senedir ne yaptınız derseniz e, bir tek motor yapmadık. Aslında 10 senedir yaptığımız şey e, turbojet motor geliştirebilme altyapısını kurduk. Öyle söyleyebilirim. Yani bu nedir? Bu açıkçası turbojet motor motor beraberinde birçok alt sistemden de oluşuyor. O alt sistemlerin hepsinin ülke içinde üretimini gerçekleştirdik. Tasarım ve geliştirmesi ve üretimini gerçekleştirdik. Bu motorların uçuş testlerini yapabilmek üzere yerde bu testleri yapabilecek kabiliyete sahip irtifa test düzeneklerini kurduk. Diğer test düzeneklerini kurduk. Bunların hepsini kendi mühendislerimizle gerçekleştirdik. Yani bütün test düzeneklerinin tasarımı ve kurulumu kendi mühendislerimize aittir. Bütün alt sistemler ve motorun tasarımı geliştirmesi ve sonrasında da üretimi yine kendi mühendislerimize aittir. Kendi mühendislerimizden kastım aslında Türk mühendisleri genel olarak ama işin büyük çoğunluğu Kale-Arge bünyesinde yapıldı. Tabii ki İş ortaklarımız var, üniversitelerimiz var, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Top Etü Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile yakın çalışıyoruz biz kale grubu olarak. Dolayısıyla üniversitelerimiz var, üniversite hocalarımız var. Ancak yani şu kadar söyleyeyim, bu konu tabii Türkiye için hani birçok ülkede de olduğu gibi dünyada yeni bir konuydu ve dolayısıyla aslında bu konunun ülke satında küçük de olsa bir temelini atmak gibi bir şey nasip oldu diyebilirim bize. Şimdi KTC konusunda hani buna biraz daha söylediğime bir destekleyici bir şey daha söylemek istiyorum. Biz birinci motorumuzu bu dediğim sebepten ötürü yani bütün bu altyapının kurulması vesaire anlamında 10 senemizi almakla beraber ikinci motorumuz olan KTC 1750 yani çakır füzesinin, füzesinin itki İhtiyacını sağlayacak olan motorumuz bir buçuk sene gibi çok kısa bir sürede çıktı. Yani bu zaten hani o altyapıyı kurmanın ne kadar ihtiyaç olduğunu, ne kadar gerekli olduğunun en büyük göstergesidir. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde bizden talep edilen değişik itki seviyelerinde, değişik uçuş sürelerine sahip motorları çok hızlı bir şekilde geliştirebilir durumdayız. Biz KTC 3200 ile başladık aslında biz SOM'un motorunu yapmak üzere yola çıktık projemizin ana kurulusu buydu fakat daha sonra ortaya çıktı ki aslında bu itki seviyesinde bir ihtiyaç daha var o da Atmaca füzemizin motoru Tabii Deniz Kuvvetleri'nin ve denizden hani sevk edilen bir füze olduğu için Atmaca bir hava kuvvetleri füzesinden farklı isterlere sahipti. Farklı testlerden geçmesi gerekiyordu. Bir takım e, ciddi modifikasyonlar motorun üzerinde yapılması gerekiyordu. Bunların hepsini de gerçekleştirdik çok şükür. Bugün itibariyle Soma ve Atmaca'ya hazır e, birer motorumuz var ve bunların artık seri imalat aşamasına geçildi. E, bu sene içinde e, arkadaşlarım bana e, taahhütü 12 motor. Benim şeyim biraz daha yüksek yani en az 18 motor verelim diye e, uğraşıyoruz. Ama seneye e, bu adedin Hani e, e, bu konuda toplam adetleri konuşma, konuşmamak adına söylemek doğru olmaz ama bu adetin hani çok çok üzerinde bir motor adedi e, teslimatı yapmak üzere e, gerekli şeyi hazırladık altyapıyı tepi hazırladık e, artık yani nasıl diyeyim tepeyi açtık bundan sonrası inşallah artık hani e, tepe aşağıya gideceğiz. E, bu iki motorun yanında yani KTC e, ha bu arada KTC 1750 de Çakır füzesinin motoru dediğimiz e, KTC 1750 de ilk motorumuzu gelecek hafta Roketsan'a teslim ediyoruz. E, bu aslında çok hakikaten e, dünya motor geliştirme tarihinde çok hakikaten e, rekor bir süre bir buçuk sene gibi bir süre içinde tüm testlerden geçmiş e, yani çalıştırdığımız ilk motorumuz istediğimiz devre çıktı yani bu. Motor tarihinde çok çok çok az rastlanan bir şey, mutlaka bir şey ters gider. Ee, bizde olmadı, ee, ama dediğim gibi işte bunun arkasında bir 10 sene tabii yatıyor. Ee, e, şimdi orada tabii e, bu sene içinde e, ilk 5 motorumuzu vereceğiz. Bu arada tabii motorun füzeye montaj işleri başlıyor haftaya, bizim motoru sevk etmemizle beraber. Entegrasyon işleri e, ve inşallah hani, hedefimiz hep beraber Rokestan ve Kale, kale olarak. E, çakır füzesini Ocak ayında uçurmak yani bu e, en büyük hedef bu şu anda önümüzde. E, ondan sonra da Çakır füzesinin hani ihtiyaç adetlerine göre biz motor tarafında e, üretimlerini e, destekleyeceğiz. E, e, onun dışında iki adet daha motor geliştirme projemiz devam ediyor. E, bunlardan bir tanesi e, 3.700 newtonluk yani 3.200 nütondan bir 500 newton daha fazla. E, i̇kinci bir motor projemiz var. E, bu motorumuz e, şu anda Kara Atmaca diye yani Atmaca'nın Atmaca füzesinin karadan atılan versiyonu e, için gerekli olan motor. E, onun geliştirme faaliyetleri e, aslında tasarım ve geliştirmesi bitti. Şimdi prototip aşamasına geçtik. Orada da zannediyorum hani teyptoledikten sonra testlerden geçecek vesaire zannediyorum gelecek senenin üçüncü çeyreği en fazla dördüncü çeyreğin başı gibi e, o motorun da hani ilk e, motorunu hani gü, güvenilir motorunu diyeyim ya yani testleri geçmiş motorunu e, şeye teslim ederiz roketsan teslim ederiz e, diye e, ümid ediyorum e, dördüncü projemiz e, geçen sene Kasım ayında imza törenini yapmış olduğumuz e, Arat projemiz. Orada da e, çok daha e, düşük yakıt tüketimine sahip e, ve e, itki seviyesi biraz daha yüksek e, bir motor e, ve çok daha uzun ömürlü bir motor e, geliştiriyoruz. E, o e, o projeyle birlikte aslında e, bir anda bizim hani füze motorlarımız ömürlü olmaktan ömürsüz olmaya geçiyorlar. Aslında bu çok çok çok çok büyük bir kırılım öyle söyleyeyim yani bunu ne kadar hani vurgulasam yetmez az. Ee, yani ömürsüz bir motor e, sahibi olacağız. Bu tabi bunun çok daha başka e, uygulamaları e, olabilir anlamına da geliyor. İşte insan sava araçları gibi diğer hava platformlarında kullanılabilir e, bir motor haline geliyor motorumuz. E, dolayısıyla aslında hani üstüne koya koya gidiyoruz. Yani e, biz KALE grubu olarak bir hani şeyimiz vardır. E, çok hani bizim için hani vazgeçilmez bir değerimiz vardır. O da e, hiçbir şeymiş gibi yapmayız. Yani hiçbir şeyi hani yapmadığımız hiçbir şeyi yapmış gibi göstermeyiz. E, dolayısıyla bu da tabi e, hani hakikaten çok e, işin zor yoludur. E, ama biz zor yola talibiz, biz zora talibiz. E, yani hiçbir şey göstermelik yapmayız. Dolayısıyla burada e, geliştirdiğimiz motorların da ee, aslında e, 2012 senesinde imzaladığımız Turbojet Geliştirme Motor Projesi o günün imkanları dolayısıyla Türkiye'deki imkanlar dolayısıyla aslında bazı komponentler bazında test düzenekleri bazında bizim bize dış alıma e, cevaz veriyordu yani ona izin veren bir sözleşmemiz vardı fakat ülkemizin zaman zaman maruz kaldığı işte yaptırımlar hepimizin hepimizin bildiği bir şey. Bunun yani her zaman olabilme riski var. Dolayısıyla orada bizim grup olarak kararımız, her ne kadar buna cevaz veren bir sözleşme de olsa çok daha uzun sürece ve çok daha hani bizim için büyük bir külfet getireceğini mali külfet getireceğini bilsek de bütün motorun komponentlerinin yani alt sistemi yani hem core engine dediğimiz yani çekirdek motorun alt sisteminin hem de motorun tamamının işte alt sistemleri dediğimiz depo teknik ateşleyiciler alternatörler elektronik kontrol üniteleri yakıt pompaları falan gibi birçok rulmanlar yani birçok böyle alt sistemin alt bileşenin diyelim hepsinin yerli yapılmasını yapılması için yola çıktık. E şu anda bu komponentlerin hepsi çok şükür hani yerli olarak yapılıyor. Hiçbir dışa bağımlılık yok. Hiçbir lisansa tabi bir şey yok. Yani aslında hiçbir dışa bağımlılık yok. Genel olarak bunu söyleyebilirim. E, o yüzden e, hani hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak bir e, motor ailesi aslında sahibi olduk. E, memleketimize böyle bir e, şey kazandırma büyük bir gururunu yaşıyoruz. Hakikaten insan... Hani bazen şeyi düşünüyorsunuz, daha felsefi düşünüyorsunuz, ne için yaşar diye düşünüyorsunuz, hani böyle şeyler için yaşıyor insan. Ee, onun için çok büyük bir hani sevinç içindeyiz diyebilirim.